Kur'an-ı Kerim'de adı geçen semavi dinler hangileridir? Misyonerlerin anlattığı Hristiyanlık hak dinlidir. İslamiyet öncesi dinler nasıl muharef oldu? Misyonerlerin çokça dile getirdiği ayeti kerime hangisidir? Son sorunun cevabı ile başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. De ki biz inandık, Allah'a iman getirdik. Bize indirilene de İbrahim'e ve İsmail'e, İshak'a ve Yakub'a ve torunlarına indirilene de, Musa'ya ve İsa'ya ve peygamberlere Rabbinden verilene de inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırmayız ve biz ancak Allah'a boyun eğen Müslimleriz. Allah'a boyun eğen Müslümanlar ifadesiyle Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gelmiş olan bütün İslam ümmetinden bahsediliyor. Muharref bir inanca mecbur edilmiş bir yaşam tarzında bugün kendisine Hristiyan, Yahudi, Mecusi ya da bir başka dine mensup olduğunu söyleyenler onun da Allah'tan geldiğini söylüyorlar. Misyonerler gibi mi? Misyonerler ayeti kerimeyi bize eğip bükerek ifade ediyorlar. Dolayısıyla işin hikmeti kaçınca kimileri de yanlış anlayarak bugünkü Hristiyanlığın ve Yahudiliğin allah Zülcelal'in göndermiş olduğu dinin aynısı olduğu zannına kapılabiliyorlar. Hatta ne yazık ki burada Hristiyanlığı seçmiş olan pek çok genç kardeşimize de denk geliyoruz. Bu fikrin kaynağı nedir? Bazı kitaplarda bütün semavi dinler diyerek başlayan cümleler bizlere sanki bütün dinlerin şu anki halinin Allah'ın göndermiş olduğu dinin aynısı olduğuna dair hissi güçlendiriyor. Bunu yazanlar belki böyle yapmak istemiyorlar ama hakikat Allah-u Zülcelal ayeti kerimede Müslümanların inançlarıyla yani İslam'la aynı olduğu bozulmadığı zanını pekiştiriyor. Bu dinleri gönderen Allah-u değil miydi? Bizler Müslümanlar olarak Hazreti İbrahim ve İsmail, İshak ve Yakup, Musa ve İsa Aleyhisselam'a indirilmiş olanlara inanıyoruz. Peki bugünlerde elimizde onlara indirilmiş olduğunu iddia ettikleri eski ahit Tevrat, yeni ahit İncil ve hatta eski ahitin içine yerleştirilmiş mezmurlar diye ifade edilen Zebur'da Allah'ın ayetlerini mi okuyoruz? Hep değiştirildi diyorsunuz da bunu neye dayanarak söylüyorsunuz ki? Her birisinin içerisinde değişikliğe uğradığına dair yüzlerce delille karşılaşıyoruz ki bunu Baharat Yolu programında uzun uzun anlattık, delillendirdik. Son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kendisinden önce indirilmiş olan kitapların her birisinde var olan hikmeti beyan eden Kur'an-ı Azimüşşan'la bizlere hakikat ifade ediyor. Öyleyse her semavi kitap hak değil. Genç kardeşlerimizin bilmesi gereken bir konu daha var. Bugün muharef olan, yani Kur'an-ı Kerim'den önce Allah'ın gönderdiği dinin kitabı olarak anlatılan her bir kitabın aslında insan eliyle değiştirildiği gerçekliğine inanması gerekmektedir. Şayet böyle olmazsa insanın her devirde geçmişten bugüne gelen o muharref dinlerle yaşayabilme imkanı doğuracaktır. Hristiyan ve Yahudilere ne olacak öyleyse? Onlara Allah hidayet versin inşallah ama asıl konuşmamız gereken konu Bizim üzerimize düşen nedir? İçinizde sözünü eğip bükmüş olarak kitaplarını Allah'ın vermiş olduğu izin dairesinde değiştirilmiş olanlara hayır bunları siz değiştirdiniz, bunları siz bozdunuz diyebilmek ve sonra hakkı yönelebilmek ancak sizin elinizde. Eğer bundan hariç Allah'ın emirlerinden hariç bir şeye boyun eğmeye kalkarsak hiç şüphesiz İslam'ın dışında bir dine ulaşmış oluruz. Nasıl yani? Yani önce kendi imanımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Hazreti Adem Efendimiz'den Resul-i Kibriye Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e kadar gelmiş olan bütün dinlerin İslam adı altında toplandığını unutmamak gerekiyor. Evet Allahu u Zülcelal bir hikmeti ifade ediyor. Ancak o hikmetten bir haber olan, hikmet-i erbabından uzak olan nice nesiller, nice genç kardeşlerimiz bu misyonerlerin Kur'an-ı Kerim'i kendilerine delil olarak gösterme tuhaflıklarıyla İslam'ın içinden çıkıp ne yazık ki Hristiyan olabiliyorlar. Efendim işin hakikatine gelince, bizler en düzgün ve halis bir şekilde ve hatta onlardan daha ziyadesiyle İbrahim, İsmail, İshak, Yakup, Musa ve İsa Aleyhisselamları tanır, onlara selam eder, onlara boyun bükeriz, onlara indirilmiş olana iman ederiz. Bugün onlara iftira hükmünde olan şu muharef kitapların değiştirilmiş olduğunu ve artık hükümlerinin de geçersiz olduğunu biliriz. Hadi kalın sağlıcakla.